Sesin hızını değiştirmek için sesin yayıldığı ortamın özelliklerini değiştirmeniz gerekir. Sesin hızını ortamla alakalı iki faktör belirler. Bunlardan biri, ortamın katılığı yani ne kadar sert olduğudur. Ortamın katılığı arttıkça ses dalgalarının hızı da artar. Bunun sebebi katı maddelerde moleküllerin etraflarındaki moleküllerle arasındaki bağların daha güçlü olmasıdır. Bu bağlar yüzünden, herhangi bir düzensizlik çok daha hızlı iletilir. Sesin hızını etkileyen ya da belirleyen diğer faktör ise, ortamın yoğunluğudur. Ortamın yoğunluğu arttıkça ses dalgalarının hızı azalır. Kütlesi daha fazla olan bir maddenin eylemsizliği de daha fazladır. Bu da, maddenin hareket ya da titreşimlerdeki değişikliklere daha ağır yanıt vermesini sağlar. Bu iki faktörü göz önünde bulundurduğumuzda, bu formülü elde ederiz. v, sesin hızı, büyük b, maddenin esneklik katsayısıdır. Esneklik katsayısı, fizikçilerin bir maddenin ne kadar katı olduğunu ölçmek için kullandıkları yöntemdir. Birimi ise Pascal'dir çünkü bir maddenin belirli bir oranda sıkıştırılması için ne kadar basınç uygulamak gerektiğini ölçer. Metal gibi katı ve sert maddelerin esneklik katsayısı çok büyüktür. Ama lokum gibi sıkıştırılması kolay maddelerin esneklik katsayısı düşüktür. Rho ise maddenin yoğunluğudur. Yoğunluk birim hacme düşen kütle olduğu için yoğunluk bize maddenin herhangi bir parçasının ne kadar yoğun olduğu hakkında bilgi verir. Örnek olarak demiri ele alalım. Demir havaya göre daha katı ve serttir, öyle değil mi? Bunun için esneklik katsayısının da havadan daha büyük olması normaldir. Bu durum sesin demir içinde havada olduğundan daha hızlı yayılmasına yol açar. Aynı zamanda demirin havadan daha yoğun olduğunu da unutmamamız gerekir. Bu da ses dalgalarının daha yavaş yayılması anlamına gelir. Peki doğru olan nedir? Ses, demirin içinde daha hızlı mı, yoksa daha yavaş mı yayılır? Demirin büyük esneklik kat sayısı, yüksek yoğunluğunun yapacağı etkiyi çokça telafi eder ve sesin demirde, havada olduğundan 14 kat daha hızlı yayılmasına sebep olur. Eğer bir kulağınızı demir yoluna koyarsanız ve bir arkadaşınız uzakta bir yerde aynı demir yoluna bir çekişle vurursa, Raylara koyduğunuz kulağınız sesi havada olan kulağınızdan 14 kat hızlı duyar. Genel olarak esneklik kat sayısı büyük olan maddelerin yoğunluklarının yaratacağı etkiyi telafi ettiğini söyleyebiliriz. Bundan dolayı da sesin hızı katılarda sıvılarda olduğundan, sıvılarda da gazlarda olduğundan daha hızlıdır. Çünkü katılar sıvılardan, sıvılarda gazlardan daha serttir. Ayrıca yoğunluğun etkilerini de konuşmadan geçmemeliyiz. Örneğin, eğer sesin yayıldığı havanın sıcaklığını arttırırsanız, havanın yoğunluğu azalır. Sesin sıcak havada, soğuk havada olduğundan daha hızlı yayılmasının sebebi de budur. Sesin 20 derecedeki hızı saniyede 343 metre iken, sesin 0 derecedeki hızı saniyede 331 metreye düşer. Son olarak bu videoda gördüklerimizi bir kere daha özetlemek istiyorum. Sesin hızını değiştirmek için sesin yayıldığı ortamın özelliklerini değiştirmek gerekir. Ve ses katılarda sıvılardan, sıvılarda da gazlarda olduğundan daha hızlıdır.